yerinin yanına kariyer koşuşluğunu da eklemek istiyorum. Çünkü birçok kişi bir işe giriyor. O işte mutlu da olabiliyor, muslus da olabiliyor. Veya birçok kişiler birçok yeri koltuğu boşaltmamış olabiliyor. O veya geldiği yerde yerini çok iyi taşıyamıyor. Yani kariyerini biraz daha yukarıya taşıyamıyor. Hangi meslek grubundan olursa olsun. Aslında işlerin başarısı için daha farklı bir ülke geleceği için çok önemli bir nokta değil midir bu? Çok önemli noktadır. Her şeye rağmen e-rağmen diye bir yöntem var. İşte ülkemiz zor bir süreçten geçmesine rağmen ben bugün iş başvurusunda bulundum. İşte ekonomik krize rağmen şu yatırımı yaptım. Falana rağmen kitap yazmaya başladım. Başım ağrımasına rağmen gittim bir akrabamı ziyaret ettim deyip önce kendimizi alkışlamamız lazım. Ve özellikle bu stratejik, stratejik süreçlerde hemen gözünün üstünde kaşım var deyip İnsanımızı sevmemiz lazım Yol göstermemiz lazım Yani geçmişteki hatalarıyla değil de Bugünkü gayretleriyle Alkışlamamız lazım Yani devamlı Deneme yolda Denememiz lazım Deneyimleri ve denemeleri de alkışlamamız lazım Kişi matematikte başarısı olabilir Ben önceden Sıfır doğru yapıyorken Şimdi bir doğru yapıyorum Allah bereket versin Yola devam yani e, sloganımız bu. Durmak yok, yola devam. Devamlı iyilik hareketi üzerinde yürümemiz gerekiyor. Ve bizim... Yakınlarımız bizi takdir ediyor Onaylıyor Kısaca daha vurucu bir noktayı söylüyorum Yani Gonca Hanım Bir milim Gonca'yı geçtiyse Alkışlamamız lazım Bütün siz alkışlarsanız Bütün Goncalar Gonca Hanım'a alkışlarlar Ve programına konuk olurlar Kendini geliştirir Gonca Hanım iyi Rusça bilmiyor olabilir Ama bir kelime öğrendi Diyelim Mesela Nasıl nasılsın demek yani. Bunu öğrendiyse biz onu yakalayıp aa Gonca Hanım bir kelime Rusça öğrenmeyi denedi. Bunu anons etmemiz lazım. Günümüzde genellikle kötülüğü, kötü davranışları ifşa etme, fahiş etme, dedikodusunu yapmayı iyi beceriyor insanlar. Halbuki kişinin kötü davranıştan çıkışı bulunup kutlanmalı. Takdir, Veya edilmeli. takdir edilmeli. Diğer türlü biz Çocuklar da öyle değil mi? Dikkat çekmek için ne yapıyorlar? Mesela bardağı düşürebiliyorlar. Yani çocuk kitap okudu, hiç kimse gör, görmedi. Ama ne zaman öfke patlaması yaşadı veya hastalandı, hemen herkes başına üşüşüyor. Yardım etmeye çalışıyor. Ya Az önce bu çocuk güzel bir şiir okudu, kimsenin umurunda olmadı. 500 gün hiç okula devamsızlık yapmadı, hiç kimse onu yakalamadı. Ama ne zamanki okuldan kaçtı, dayısı ilgilenmeye başladı, herkesin haberi oldu. Babası gözüne bakmıyordu çocuğun, gözlerinden ateş püskürerek gözüne baktı. O zaman bilinçaltı ne diyor? Ya ben bu kadar başarı kazandım, kimse bana Takdiri saygı, sevgi, etmiyor. takdir etmiyor. vermedi. Ama ne zamanki okulda kaç, okuldan kaçtım, babam beni pastaneye götürdü, ilgilendi, bu iyi bir şeymiş deyip, kötülükleri pekiştirmeyelim. İyilikleri pekiştirelim. Onu iyi bir şey zannediyor. İlgiyi, Tabii iyi bir şey çünkü zannediyor. Demek ki ben bu anda seviliyorum veya ben bu anda fark, fark ediliyorum. Bravo. Çok güzel yani, bir noktayı yakaladınız. E, e, onlar sizi hep konuşmalarımdandır. Önceki konuşmalarımdandır. Sizden öğrendiklerimdir. Sağ olun, hocam. var olun. E, bütün bunlarda o fark edilmeyi yarattığı için o kısır döngü başlıyor ve geleceğimizi bu yaşımıza, yaşlılığımıza, her şeyi eğer ki bir danışmanımız yoksa taşınıp duruyor. Tabii. O Kısır döngü içinde debelenip duruyoruz. Mutsuz insanlar, suratı asık insanlar, Tabii. çalışmayı sevmeyen insanlar, üretmeyi sevmeyen insanlar, bu çarkı çeviremeyen bir sürü atıl kişiler, mutsuz kişiler ortaya çıkıyor. Maalesef. Aslında işiniz çok zor. Evet. Çok kişi var. Zor olabilir, <gülüyor> zamanımız alabilir ama biz e, başarıyı böyle takip ediyoruz devam. Tam hedefe kilitleniyoruz. Yeni donanımlar, yeni teknikler, yeni yöntemler. Yani devamlı kafamıza şunu e, sormamız lazım kendimize bunu. Ben neler olsa daha mutlu olurum. Neler olsa daha başarılı olurum. Neler yapsa? Kime ihtiyacım var? İnanın uçan kuş bile size yardım Tabii eder. Ki. Ama devamla nasıl başarısız olacağınızı düşünürseniz yolda yürürken ayağınız taşa takılır ve başarısız olur.